Kadınlar hamile olduğunu öğrenir öğrenmez bebeğin cinsiyetini merak etmeye başlarlar. Ancak bebeğinizin cinsiyetini net olarak öğrenebilmek için gebeliğinizin en az 3 aylık olması gerekir. Yok ben o kadar bekleyemem dayanamam diyorsanız vücudunuzun vereceği bazı tepkilerle de bebeğinizin cinsiyeti hakkında tahminde bulunabilirsiniz. Bu videomuzda kesinliği olmayan ancak halk arasında doğru olduğuna inanılan erkek bebek belirtilerinden bahsedeceğiz. 1. Karnınızın şekli Toplumda anne adayının karın ve bebeğin cinsiyeti hakkında ipucu verdiğine inanılır. Buna göre eğer karnınız diğer gebelere göre daha aşağıdaysa erkek bebek sahibi olacağınız düşünülür. 2- İdrarınızın rengi. Eğer gebeliğiniz boyunca idrarınız diğer dönemlere göre daha açıksa karnınızda bir erkek bebek taşıyor olabilirsiniz. 3- Akne şikayeti. Hamileliğiniz boyunca yaşadığınız hormonal değişimler akne şikayetlerine zaman zaman neden olabilir. Ancak hamileliğiniz döneminde akne şikayetleriniz çok fazlaysa bu durumun erkek bebeğe işaret ettiğine inanılır. 4- Ekşi aşerme Gebelik boyunca anne adayı eğer ekşi veya tuzlu yiyecekleri aşırıyorsa bu durumda bir erkek bebek dünyaya getireceği düşündür. 5- Kilo alımı Erkek bebek bekleyen anne adaylarının hamilelik dönemlerinde daha fazla kilo alma eğiliminde olduğu söylenir. Buna göre bu alınan kilolar karın bölgesinde birikir ve bu durumda karnınızın daha sivri görünmesine neden olur. 6- Sabah bulantıları Gebeliğin erken belirtilerinden biri olarak kabul edilen sabah bulantılarını eğer yaşamıyorsanız bebeğinizin erkek olma ihtimali yüksek olabilir. 7- Kalp atış Gebeliğiniz boyunca yapılan rutin kontrollerde doktorunuz karnınızdaki bebeğin kalp atış hızını ölçümler. Bu ölçümlerde eğer bebeğinizin nabzı 140 ve altında atıyorsa bu durum erkek bebek beklediğinizin bir sinyali olabilir. 8. Farklı meme boyutu Hamilelik boyunca göğüsleriniz bebeğin beslenebilmesi için süt üretimi hazırlığındadır. Bu nedenle hamilelikte göğüsler büyümeye başlar. Ama sağ göğsünüz sol göğsünüze göre daha büyükse bu durumda erkek bebek beklediğinizden şüphelenebilirsiniz. Daha fazla bilgi için açıklamalar kısmına bıraktığımız linklere tıklayabilir veya gebe.com'a girerek arama çubuğuna erkek bebek belirtileri yazabilirsiniz. Bu arada bu bilgilerin doğru olup olmadığına dair görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.